üzerinde yazıyor hangi gün neler. 96 gün sürelerinin dolmasını bekliyor bunlar. Ben SİİRT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yapı ana bilim dalında Doktora öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Adım Mahmut Durmaz. Bu gördüğünüz bizim üniversitemizin yapı denetim laboratuvarı. Burada biz e, çeşitli Siyurt Üniversitesi'nin desteklediği bilimsel araştırma projemiz var. Şu an onu yürütüyoruz. E, araba lastiklerinden elde edilen açı atık çelik liflerin e, yüksek dayanımlı C50 betonunda kullanılması ile ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışmamızla elastiklik katsayısı daha yüksek daha dayanımlı bir beton üretmek deprem esnasında yüksek yapılarda e, biliyorsunuz beton gevrek bir yapıya sahip. Bir anda çökme oluyor. Belli bir noktaya kadar dayanıyor. Ondan sonra bir anda kırılıyor. Dayanımını yitiriyor. Bu çalışmada da bizim gördüğümüz şu ana kadar yavaş yavaş çelik lifli atık lifli şeylerden, arabalastıklarından atık çelik lifli betonun kırılma esnasında kiriş numunelerde özellikle yavaş yavaş bir kırılma olduğunu kırılmanın bittiği esnamda da e, numunenin ikiye ayrılmadığını, bütünlüğünü koruduğunu görüyoruz. Bu önemli bir Konu. Bunun haricinde bor minerali katkımız da var aynı çeyik lifli betonumuza. Bor minerali katkımızla da e, radyasyona karşı yüksek dayanım elde etmeyi umarak yaptık. Sonuçlarımız daha gelmedi. Geldikten sonra proje sonuç raporunda bunu da yayınlayacağız. Betonda özellikle yüksek dayanımlı betonda, yüksek yapılarda çeyik lifli beton kullanmasının sebebi daha yüksek dayanımlı beton elde edilmesi Elde etmek, Eğilmede çekme dayanımı, kirişlerde yaptığımız eğilmede çekme dayanımını daha yüksek olan betonlar, elastisite indisi, elastisitesinin daha yüksek esnekliğini, daha yüksek olan e, beton elde edilmesi, özellikle yüksek yapılardaki salınımdan dolayı daha yüksek e, betonlar elde etmek ve atık malzeme kullanarak atıkların geri dönüşümünü sağlamak, çevreye karşı bir fayda sağlamak, ve atıklar biliyorsunuz atık ücretsiz, daha ekonomik bir beton üretmek. Bakın burada çatlak var. Normal betonda olsa bunu böyle yaptığın zaman tak diye böyle yapmaya da gerekiyor. Hemen bu serbest olarak ayrılır. Beton gevrek bir malzeme ama içerisinde çeyikliklü beton olunca özellikle de araba lastiklerinden elde edilen beton olsa bunu kıramıyorum. Var hala bütünlüğünü koruyor şimdi ben bunu lastik çekişte deneyeceğim şöyle gördünüz mü vurdum çarpma etkisiyle büyük bir kuvvet oldularım bak hala ayrıldı o çatladığı yerden ayrıldı işte bakın içinde çelik lifler görüyor musunuz zorla ayrıldım birbirinden Bu yaptığımız çalışmayla e, yine yurt dışındaki e, diğer bilim edenlerinden geride olmadığımızı, aynı kurvarda koştuğumuzu e, gösteriyoruz.